DIA Mobile'de ön tanımlı parametreler nasıl kullanılır? Bunun için DIA masaüstü sistemciden sisteme giriş yapmamız gerekmektedir. Ön tanımlı ayarlar kullanıcı detay ekranından düzenlenmektedir. Bunun için DIA ana sayfası üzerinde arama alanına veya DIA logosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde kullanıcılar yazarak kullanıcılar listesini görüntüleriz. Sistemde tanımlı tüm kullanıcılar listelenecektir. Düzenleme yapmak istediğimiz kullanıcıyı seçerek aşağıdaki panelden değiştir seçeneği ile veya kullanıcının üzerine çift tıklayarak detay ekranını görüntüleriz. Kullanıcı detay ekranında ön tanımlı parametreler sekmesinden ön tanımlı parametreler düzenlenebilmektedir. Firma alanında sisteme girişlerde ön tanımlı firmanın gelmesini sağlayabiliriz. Daha sonrasında Firma Ön Tanımlı Parametreler alanında birden fazla firma için ön tanımlı parametreler ekleyebiliriz. İlk olarak Firma alanından sunucumuza tanımlı ön tanımlı bilgi eklemek istediğimiz firmayı seçeriz. Firma kartında tanımlı ön tanımlı gelmesini istediğimiz şube bilgisini, depo bilgisini seçebiliriz. Hızlı kasa bilgisini F1'le liste ekranını görüntüleyerek ilgili kasa bilgisini seçebiliriz. Kullanıcının işlemlerde ön tanımlı olarak gelmesini istediğimiz bir cari tanıma bulunuyorsa hızlı cari ekleyebiliriz, hızlı yazar kasa ekleyebiliriz veya kullanıcı bağlı bir satış elemanı üzerinden takip ediliyorsa satış elemanı tanımlaması seçebiliriz. Dağıtım modülüne sahipsek Sev karıcı bilgilerini ekleyebiliriz veya restoran modülüne sahipsek garson bilgilerini ekleyebiliriz. Departman bazlı faaliyet gösteriyorsak da departman bilgilerini ekleyebileceğimiz ön tanımlı parametre alanları bulunmaktadır. Birden fazla firma için ön tanımlı parametre ekleyecek olursak Shift Enter tuşları ile satırı çoğaltarak yeni bir firma için ön tanımlı parametreler ekleyebiliriz. Seçmiş olduğumuz firma adına tanımlı bulunan şube bilgisini, depo bilgisini, eğer hızlı kasa bilgisi kullanılıyor ise F1'le liste ekranını görüntüleyerek firmaya ait kasa bilgisini seçebiliriz. Eğer firmada satış elemanı bazlı takip sağlıyorsak f ile liste ekranını görüntüleyerek liste ekranından tanımlı satış elemanı bilgisini seçeriz. Ve tanımlı parametreleri tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden değişiklikleri kaydederiz. Mobil kullanıcı ile sisteme giriş yaparız. Sisteme giriş yaptığımızda, kullanıcı data ekranında seçmiş olduğumuz firma bilgisi ön tanımlı gelmektedir. Farklı bir firmaya giriş yapabileceğimiz gibi, firmanın farklı dönemlerine de giriş sağlayabiliriz. Firmayı ve dönemi seçtikten sonra bağlan seçeneği ile giriş sağlarız. Ana sayfa üzerinde yapmış olduğumuz ön tanımlı bilgilerin gelmesi için bir örnek ekleyecek olursak, Kasa işlem türünde kasa fişi ekleriz. Sistemde bulunan kasa fiş türlerinden tahsilat fişi ekleyecek olursak, ilgili satıra tıklayarak giriş sağlarız. Seçmiş olduğumuz işlem bilgisi türü alanında pasif olarak gelmektedir. Kasa kartı bilgisi seçmiş olduğumuz ön tanımlı parametrelerden gelmektedir. Şube bilgisi yine aynı şekilde seçmiş olduğumuz ön tanımlı parametrelerden gelmektedir. Kullanıcı data ekranında, Ön tanımlı parametrelerde kasa, cari kodu, üst işlem gibi tanımlamaları ön tanımlı olarak belirleyerek kullanıcıların kolaylıkla işlem yapmasını sağlayabiliriz.